Ali ilçesindeyiz. Eee evet. e, gübre yaprak gübresi müşterimiz Kerim Yaman. Evet. E, burada e, yonca tarlasında e, ürünümüzü kullandılar. E, Kerim Bey öncelikle bu bölgenin ismi nedir? O, burası, Ali ada ne diye geçiyor Ali burası? Ali e, da olarak geçiyor. O da olarak e, geçiyor. Burada yaprak gübremizi kullandınız bu e, yoncanızda. Bu yoncanız kaç günlük? Bu yonca e, bıçaktan itibaren şu anda 22 günlük. 22 günlük. Evet. Alan olarak kaç dekar? 15 dekar. 15 dekar da 15 ee, kullandım. Yoncayı biçtiniz 7. günde. 7. günde. Fakat evet. kaldırdıktan sonra 7. günde uyguladım. 7. günde uyguladık evet. Neler gördük neler oldu? Yani e, Yılın bu aylarında bizim burada Poyraz'ların çok olur, rüzgarların çok oldu. Şimdi verim düşüklüğü yaşıyorduk. Aşırı aşırı bir rüzgar var evet, zaten. 20, yani 20 günde beri. Dalgalanmayı çok... bir gösterelim. Gördüğünüz gibi burada devamlı e, bu rüzgar mevcut. Evet. Değil 20 mi? bin demir kesilmeyen yani rüzgarların şeyinde ama bulandığımız gübre sayesinde hani evet. verimimiz düşmedi, Artık günümüz erkene çektik, erkene çektik. Evet. O yönden hani e, yonca yonca kalitesi olarak ne söyleyebilirsin? Yani yonca olarak e, şeyler çok. E, çatalanmalar çok. Çatalanma çok, kök kardeşlenme var. Aynen, kardeşlenme, yaprak genişliği. Yaprak genişliği de var. Hı. Boy olarak da öyle. Boy olarak. Yani değil. normalde bu mevsimde bizim burada yaşanan en büyük sıkıntı verim düşüklüğü. Rüzgar verim sebebiyle. Rüzgar. rüzgar sebebiyle verim evet. düşüklüğü. Cins olarak çeşit var mı bir isim yok, olarak? Yok, benim sadece Pioneer kullanıyorum. Pioneer yani, kullanıyorsun. Pioneer eski Pioneer'lardan e, aldım. Yaş soğum. olarak kaç yaşında burası? Burası 3 yaşında. 3 yaşında bir yonca. Evet. Suyla alakalı, sulama ile ilgili herhangi bir stres yaşadınız mı? Yok, hiç sulamada bizim stresimiz yok hani Şöyle iki suyununa baktığımız zaman, arazide herhangi bir dalgalanma da yok, yok. Kesinlikle yok. Yani rüzgara da şöyle gösterelim. Yani müthiş bir rüzgar var. Evet. Sürekli rüzgarın olduğu yerde. Evet, yani peki yonca yani... Yonca'da bir yatma oldu mu bu sene? Yonca'da bu sene hiç yatma olmadı ama e, rüzgar olmasaydı, yani çiğ gitseydi çünkü Yonca'nın en sevdiği yani havalar böyle güneşlik çiğlik olduğundan. Aha, evet. Daha güzel yani bu ilaçla yatacağına emindim yani ben ama. E, peki yani... rekor gübre yaprak gübresini nasıl uyguladınız? ne şekilde verdiniz kaç e, şey olarak tarallı verdim taralla verdiniz açtıktan sonra baktıkten sonra paketleri bastım paketlerimi kaldırdım e, patladı kendi patladı bir hafta sonradan patladı bir hafta patladı. sonra patladı. patladı 600 kilolu tank mı komple eşit şekilde e, uyguladım uyguladınız ondan sonra iki gün sonra suyunu verdim. kaç günde fark görmeye başladınız kaç yani günde gözlemlediğinizde 12-13 günde e, zaten şu anda 22 günde yani 25. günde tam olgun vaziyetini Bir haftaya da biçilecek burası. Yok bir haftaya kalmaz zaten çünkü çiçeğe kalmaz, kalmaz diyorsunuz. Şu zaten bu aşağı yukarı 75 santim civarında. Şu evet. şey gördüğünüz 70 75. Tarlanın geneli böyle. Geneli böyle. Ee, evet çiçeklenmesi de zaten şöyle Artık görülüyor. başladı yani tam olarak çiçeklere bayağı gelmiş üç ve gündüz. devam ediyor. Yani 3 günde biçime hazır yani yonca. 3 günde mısın? biçime hazır. Şimdi e, rekor gübre yaprak gübresini yonca da e, her biçimde öneriyoruz. Uygulama evet, şekli ben, ben, olarak evet. 400-500 litre suyu e, 1 litre verip buna 15 bir, tekara 1 bir değil de 1.5 uygularsa daha iyi, iyi verim şöyle, acaba inanıyorum. Şöyle yani. ek, ekonomiklik anlamında e, uygulama anlamında 1.5 litre de verebilirsiniz. Evet, Orada yani bir sıkıntı ben, yok ama nedir çiftçimizin hı. de para kazanması Aynen, ekonomik evet. olması adına e, tavsiye edilen oran 400-500 litre parala, evet, bir litre doğru. koyup 15 kez atmanız. Her biçimde öneriyoruz çünkü. Evet güzel. Ben e, yani diğer, diğer tek yıllık, çok yıllık bitkilerde de e, uygulama devamlılığı önemli. Sezon içerisinde 3 ya da dört kere uygulayın diyoruz. Evet. Çünkü bitkilerde zaman zaman stresler oluşuyor. Şimdi mesela gider, burada gerek, gerek, gerek. bir doğru. rüzgar stresi doğru evet, mu? Rüzgar stresi. Başka bu oğlanın gelene yani e, baktığımız zaman hani şeydir. Ya zaten verimli e, yoktur. Bu bölgenin çevresine baktığınızda dağ taş rüzgar her taraf rüzgar güzel. gülü her taraf böyle arkamızda da görünüyor böyle gösterelim şu arkamızda zaten dönüyor hiç durmadan 360 yani Yonca, şöyle Yonca'nın sevdiği e, çiğlik hava yani bu 20 günden beri olmadı ama olmadığı halde verim düşüklü hiç olmadı. E, o, o çok önemli bir rekor düşün. gübreye, yaprak gübresini tavsiye eder misiniz? Öncelikle ben, bölgenize, yoncacılara? Evet ben valla kullandım. E, memnunum. Hani e, Dediğim gibi yoncanın sevdiği hava olsaydı daha şartlı daha yatacağına bile emindim. Şimdi e, bitkilerin üzerinde oluşan sıcak stresi, soğuk stresi, sulamadan kaynaklı, sulama gecikme stresi, rüzgar stresi. Evet. Bunlar bitkilerin gelişimine, verimine tabii, çok büyük tabii, tabii. ters yönünde etkiler yapıyor. Rekor gübre bu. Etkileri kaybediyor. Bunu evet. da siz zaten gözlemlemişiniz. Evet, ben gözlemledim, hani kullandım, memnunum. Çünkü verim düşüklüğüm olmadı. Normalde, mesela ben buradan 15 dönüm yerden kendi makinen, kendi ekipmanlarımla basıyorum. 205, 210 balya. alırsın. 205, 210 balya. Zaten normalde <gülüyor> bu, biçim, standart yani standart. bu biçim, bu biçim şeyinde, sırasında, yaz yaz şeyinde verimler düşüyor. Evet, düşüyor. Yani bu normalde, düşüyor yani. normalde geçen sene bu boylar var mıydı burada? Görüyor musunuz bu, bu şeyi? Bu boyları yani rüzgar oldu olmadığı zaman şey rüzgar olduğu zaman olmuyordu. Tahmini ne kadar şey e, bir şey düşünüyorsunuz? Mesela, Şu anda kaç biçimde ne kadar çıkar gibi görüyorsunuz? Yani %10'u rahat rahat çıkar. 110 paketini rahat rahat atar burası. Yani şeyi çıkartır diyorsunuz. Evet, verim, düşük, verim düşüklüğü kesinlikle şey yapmaz yani. Verim düşüklüğü olmadan olmadan orada sonucu yani, alırız. Evet, sonucumu alırım. Şu ee, şöyle bir şey e, kesim günü olarak da yani e, benim e, 3-4 günümü öne çekti. Yani bizim de 3-4 gün demek yani yıl geneline vurduğun zaman bir bıçak fazla aldım, almak demek. Şimdi biz orada önemli. bu konuda doğru söylüyorsunuz ama biz de şöyle diyoruz. Yonca'nın çiçeklenmesi ve gelişimiyle alakalı son bir hafta Yonca'da cici dolgunluk sağlıyor, dolduruyor. Evet, yani çi... Buna dikkat edelim. Erken biçip alacağımız yani evet, verimi yani düşürürüz düşürmeyelim. Mesela yüksek yani şey e, sıfır kesmek de yani fazla paket çıksın diye kimi insanlarımızdan hani sıfır kesmeye yönelik yani ya sıfır kesme de yanlış evet, artı de yanlış. erken e, hasat da yanlış evet, yani biçim hasat de yanlış. yanlış. Yani çiçeklenme yapacak yani bu şekilde. Bu biraz daha sıklaşacak e, bu pembelik. Hı -hı. Bu şekilde pembelik sıklaştığı zaman ondan sonra rahatça gönül rahatlığıyla pişilir ee, yani. Tekrar soruyorum. Tavsiye ediyor musunuz? Ben Rekor gübreyi yapmak gübresini. Kullandım. Ee, bir daha da kullanmayı düşünüyorum. İnşallah. Ee, buradan sizi bütün yonca üreticileri Alaa bölgesindeki üreticilerimiz, Türkiye'de yonca üreticileri izleyecek her şartta her koşulda yaprak gübremizin verdiği sonuçlar aynıdır aynı verimler aynı kalite evet. aynı sonuçları sağlıyor yani ben hatta yani çoğu komşularımız mesela eşimiz dostumuz mesela çok merak ediyor ne kullanıyor ne yapıyorsun yonca i̇şte ya? yani hani bu şekilde ben de zaten hani şöyle söyleyeyim ben de internetten görevli şey yaptım müdürümün sayesinde alakası sayesinde Peki internette gördüğünüzde ne düşündünüz gerçekçi geliyor muydu Vallahi ben şimdi ne yalan söyleyeyim hani ben e, kimse dedim ya ayranım iş demez, Yani işin gerçeği her zaman hani böyledir. Evet. Ama dedim yani 200 lira bizi ha. batırmaz da hani zengin de etmez. Aynen en öyle. Biz deneriz ki ha, olursa Devam hesap, eder. Hesap Olmazsa, ha, ekonomiklik da. olarak hesap yaparsanız 1 litre 15 tekara gidiyor gayet evet. caziptir uygundur. Ya bak şimdi uygun şöyle matematikce olarak vurduğun zaman abi zaten yılda bir bıçım öne aldığın zaman bir bıçak fazla yapsan yani, olur 200 işte, paket ben burada. Hem bir fazla, biçim, fazla hem de alırım. mevcut e, biçimlerde de verim arttırdığı zaman zaten kat be evet, kat veri fazlasını verir. Düşür, verimi düşürmediği zaman bir bıçak önce kesim yaptığın zaman. Ne oldu? Seni zaten kat kat yarı fasına fazlası cebine kalıyor. Yani hayvanlar koy. Bir sana bir olma ticareti yapmıyoruz. Biz kendi hayvanımızla çıkartıyoruz ama evet. bizim için bir paket de önemli, 10 paket de önemli. Biz 200 lira verip de 200 paket alacağımıza bize daha cazip. Yani daha cazip geliyor. Biz Tabii teşekkür mi? ederiz. Dallarınızı yeğlediniz buradan bütün Türkiye'ye selamlar.